olabilecekleri bir şey olmalı. Gerekirse kişi ben e, hani Belki velilere söyle, velilere öğrencilere çok bilgi verilmeden zeka puanları da hesaplanabilir. E, çünkü, IQ oluyor bu ekranla? IQ testleriyle oluyor. Evet. Peki e, şunu, şunu da sormak istiyorum Ekrem'e. Mesela evet, zeka tezisi burada şimdi e, ka ortaya katılmayan faktörler var mıdır? Mesela IQ'su çok yüksek biri olabilir ama hiç çalışkan değildir. IQ'su düşüktür, inanılmaz çalışkan biridir. Ya yani burada bu tarz farklılıkların rolü ne olur? Şimdi e, psikolojik e, ve zeka farklılıkları öyle çok önemli. Mesela hiperaktif, dikkat sağlıklı olan Çocuklar geliyor bize. Onlar da %20, %30'a yakın kafadan bildiği soruyu yapamadığı için özgüven etkikliğiyle hemen oluyor. Ne aileyle, ne öğretmeniyle çatışmaya giriyor. Bu iyi çocuk ama çalışmıyor. Bu akıllı çocuk ama dikkat etmiyor. Ama ama nereye kadar? Yani düşüncesen, bilir e, mi? Sözüm Benim ben... öğrenciliğimin lafı zeklenme. Çok zeki ama hiç çalışmıyor. Benim evet. öğrenciliğimin... <gülüyor> <gülüyor> Laf mıydı gerçekten? Evet, gerçekten yani. E, şimdi zeka ile nereye kadar hava atacaksın? Değil mi? Doğru diyorsunuz. Şimdi hem sürece hem sonuca iyi odaklanmamız lazım. Millet olarak kenetlenip başka milletlerdeki uygulanan sistemleri de kendimiz, e, yani Türk malı yapmak lazım sisteme. Peki, yani şu anki sistemin, Dezavantajlarından biri dediniz ki işte haksızlık oluyor. Çünkü işte maddi durum ne kadar ise o kadar iyi eğitim alabiliyor öğrenci. Ona göre daha iyi bir yere girebiliyor dedik. Ve onun yanı sıra psikolojik olarak gerçekten bu sistemle öğrenciler yarış atına mı dönüyor? Dönüyorlar diyorum biliyorum bize çünkü çok... arttığı gibi e, onun, en az onun kadar kaygılanan ailelerle yani bir bütün de aileye etkiliğe sıktım. Hatta bu dizi filmlere filmlere bile konu olmuştur biliyorsunuz. Teokan nelerin gibi. Yani e, anlatabilir miyim? Yani çılgın, e, e, çılgın dershane filmi kadar olmasa da e, çılgın Çünkü çok sıkı değildi, inanılmaz sıkı değildi ve adeta üniversite sınavı gibiydi. Çünkü e, ancak e, meslek sistemindeki puan alanlar gidiyordu. E, yani şimdi evet, buyurun, şunu da sormak e, istiyorum se. Sistemin şimdi çok herhalde bizde çok sık değişiyor bu sınav sistemleri. Bu sistemlerin çok sık değişmesi doğruya giden yolda bizi daha iyiye mi götürür? Bunu yapmıştık, buradaki hatalarımız buydu. Şunu denedik, buradaki hatalar buydu diye en sona doğruyu buluruz? Yoksa bu kadar sistemin değişmesi, öğrencileri de şimdi sistem ne oldu, ne yapacağım, ne edeceğim gibi düşüncelerim sevkede. Şimdi şu şekilde geçmişi değiştiremeyin. Geçmişte yapılan eğitimdeki hataları değiştiremeyin. Ama sizin de beyan ettiğiniz gibi, yani geçmişteki yapılan hataların faturasını ödediğimize göre milletçe o zaman tecrübelerini bari kullanalım, kullanalım diye direksiyonu önümüze kırmamız lazım. Yani önümüze ee, bakmalıyız diyorsunuz. Tabii önümüze bakmalıyız ve e, benim e, ricam bundan sonra e, tabii ki Tayyip e, Bakan e, istifade ediyordu, çevresinden faydalanıyorduk. Ama bundan sonra e, e, milli eğitim milli Milliyetin Bakanlarının e, eğitimin içinden bir gelen kişi olması hayati derece de önemlidir. Çünkü e, eğitimciler ancak eğitimde almak, ders ve tecrübeleri e, kullanırlar ve süt süt sistem değişmemiş olur. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum alanını <gülüyor> sevklerim.